Bugün 10 Kasım 2021 Çarşamba Merkür günündeyiz. Günün ilk saatlerinde Oğlak Burcu'nda boşlukta ilerleyen ay, sabah 6.02'de Kova Burcu'na geçecek. Değişen enerji dinamikleriyle birlikte bugün farklı alanlara çekilebiliriz. Önümüzdeki iki gün özgür ve idealist enerjilerle sosyal ve toplumsal kavramlarla daha fazla ilgilenebiliriz. Bugün kova burcundaki Satürn' ile akrep burcundaki Mars ve Merkür arasındaki dik açı kesinleşecek Çevremizle iletişimde sosyal alanlarda baskı ve stres yaratan etkiler oluşabilir Enerji ve motivasyonumuzu baskılamak dengesizlik yaratacağından dikkatli olmalıyız Kontro ihtiyacının artması otorite figürleriyle çatışmalara kaza ve sakarlıklara yol açabilir dikkatli olmalıyız Öğle saatlerinde kova burcundaki ay Satürn'le kavuşarak bu gergin için üzerimizdeki etkisini de güçlendirebilir Depresif ve melankolik hissedebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabiliriz. İlişkilerde sabit düşünceler, inatlaşmalar zarar verebilir. Daha esnek ve anlayışlı olmaya özen göstermeliyiz. Bugün gereğinden fazla sorumluluk alıp kendimizi çok zorlamayalım. Enerjimizi dengelemeli, ani ve dürtüsel davranışlardan uzak durmalıyız akşam ve gece saatlerinde kova burcundaki ay boğa burcundaki Uranüs'e dik açı yapacak bu saatlerde daha özgür ve bireysel davranabilir ani ve hızlı gelişmelerle karşılaşabiliriz huzursuz ve stresli olmamız uyku sorunlarıyla karşılaşmamız mümkün siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun